idrak ettiğimiz Şaban ayının beraat kandili gibi bir kurtuluş gecesini barındırdığı Alevi kardeşlerimiz kadar Sünniler tarafından da bilinir. Ancak Şaban ayında şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'in doğduğu herhalde bilinmemektedir. Maalesef Emevi zihniyetiyle şekillenen Sünni dünyanın İslam tarihi içinde Ehli Beyt'in ne kadar dışlandığını, gizlendiğini yıllardır kaleme alıyoruz. Oysa Ehli Beyt İslam'ın özü. Hazreti Peygamber'den sonra İslam'ın anlaşılması... Yaşanması anlamında ne varsa onlardan öğreniyoruz Şaban ayının 3. günü dünyaya teşrif eden İmam Hüseyin Efendimiz de bu mübarek ailenin bir mensubu Hicri 4. yılda Hz. Fatıma'nın ve Hz. Ali'nin ikinci evladı olarak doğdu Hz. Peygamberin henüz doğmadan müjdelediği büyük insan Ey Fatıma sen bir erkek çocuk doğuracaksın Cebrail beni bundan dolayı kutladı Buyuruyor Allah Resulü onun için. Resulullah İmam Hüseyin'i 40 gün boyunca işaret parmağını emzirerek doyurmuştur. Hüseyin'in eti Peygamberimizin etinden kanı da Peygamberimizin kanındandır. İsmini koyma sırası geldiğinde Cebrail vasıtasıyla Allah'ın emri iletilmiş ve ismi Hüseyin koyulmuştur. Bu büyük insan İslam tarihindeki ilk silahlı kıyamı gerçekleştirecek ve Allah'ın emriyle hakkı olan hilafetin gasp edilmesine karşı etkisi bugüne kadar devam edecek büyük mücadeleyi verecektir. Masum imamların İmam Hüseyin Efendimizin şehadetine verdiği önem dikkat çekicidir ve bu şehadetin diri tutulmasına gösterdikleri itinada İmam Cafer Es Sadık Abdullah bin Hammad El Basri'ye şöyle buyurmuştur. Şaban ayının ortalarında Küfe çevresinden ve de diğer bölgelerden bir kısım insanların Hüseyin'in kabri başına geldiği ve yine diğer kadınların ona ağat yaktığı, bir kısmının Kur'an okuduğu, bir kısmının Kerbela vakasını anlattığı, bir kısmının Mersi'yi okuduğu, diğer kısmının da ağlaştığı haberi bana ulaştı. Abdullah bin Hammad imama, evet canım sana feda olsun, ben de dediklerinizin bir kısmını gördüm. Dediğinde imam şöyle buyurdu. Hamd olsun o Allah'a ki halkın arasında yanımıza gelip bizi öven ve bizlere ağat yakan kimseler kılmış. Düşmanlarımızı da hem akrabamız olanlar tarafından hem de başkaları tarafından ayıplanan kimseler karar kılmıştır. Bunlar onları tenkit etmekte ve yaptıkları işleri çirkin göstermektedir. Masum imamların İmam Hüseyin'in şehadetiyle ölümsüzleştiğine inandıkları ve gelecek nesillere iletilen mesaj, Ehlibeyt'in Cenabı Hakk'ın nazarındaki yeri, hilafetin Ehlibeyt soyuna ait olduğu ve haklarının gasp edildiği gerçeğidir. İmam Hüseyin'in şehadeti biliyoruz ki Allah'ın emriyledir. Muhammed bin Kesir Ebu Abdullah'tan Cafer sadıktan şöyle rivayet etmiştir. Vasiyet gökten Muhammed'e yazılı olarak inmiştir. Vasiyetin dışında hiçbir yazı gökten Muhammed'e mühürlü olarak inmemiştir. Cebrail dedi ki, ey Muhammed bu senin ehli beytin yanında bulunup ümmetine yönelik olan vasiyetindir. Resulullah hangi ehli beytim ey Cebrail dedi. Cebrail dedi ki, Allah'ın seçtiği zat, Ali ve onun soyu. Bunlar peygamberlik ilmini senden miras alırlar. Tıpkı İbrahim'in bu ilmi miras bırakması gibi. Peygamberlik ilminin mirası Ali'nin ve onun sülbünden gelen senin zürriyetine aittir. Vasiyetin üzerinde mühürler vardı. Ali ilk mührü kaldırdı ve içinde yazılı bulunan vasiyetler doğrultusunda amel etti. Hasan vefat edince Hüseyin 3. mührü açtı ve orada şöyle yazılı olduğunu gördü. ''Savaş, öldür. Sen de öldürüleceksin.'' Bir topluluğu da kendinle beraber şehadete ulaştırmak için götür. Onlar için seninle beraber olmalarından başka şehit düşme imkanı yoktur. Bugüne kadar İslam adına savaşarak şehit düşenlerin efendisidir İmam Hüseyin. Allah'ın emriyle şehadete yürümüş ve kanıyla sadece Kerbela toprağını boyamamış, gök kırmızıya boyanmış, gök ehli onun yasını tutmuş bir şehittir o. İmam Hüseyin'in mübarek başının bulunduğu Emeviye Camii Suriye'de, Suriye ise bombalar altında. Suriye, Yahudi İsrail'e karşı taşlarla direnmeye çalışan Filistin'e arka çıktığı, Lübnan Hizbullah'ını desteklediği ve belki de en önemlisi Esad Arap Alevisi olduğu için yok edilmek isteniyor. Esad hem İmam Ali'yi seven hem İslam'a hizmet eden bir lider. Esasen karşı olunduğundan bahsedilen rejim Allah'ın ayetle sevilmesini emrettiği Ehli Beyt rejimi. Yoksa kendi ülkesinde olmasa da sınır ötesinde veya okyanus ötesinde binlerce masumun ölümüne izin veren liderlerin hiçbiri diktatör olmuyor da seçimle iş başına gelip ülkesini korumaya çalışan Esat mı diktatör? Demokrasi, insan hakları gibi söylemlerin birer işgal bahanesi olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. İmam Hüseyin'in İslam dininin ayakta durabilmesi için verdiği mücadeledeki duruş, Haçlı İttifakı tarafından işgal edilen ülkesinde Esad'ın şahsında görülmektedir. Evet, Hazreti Hüseyin mazlumdu. Çünkü 72 yareniyle çıktığı yolculukta öleceğini bile bile Yezid'in 30 bin kişilik ordusuyla savaşmış, kanını yanlışları ikaz için esirgememiştir. Şehadete yürüyeceği günün sabahında karşısındaki Yezid ordusuna bir konuşmayla ehlibey’tin Beyt'in önemini ve onlara itaati anlatmıştır. Bu konuşmanın netice vermeyeceğini gören imam şu duayı buyurmuştur. Allah'ım biz peygamberin ehli Beyti, onun torunları ve yakınlarıyız. Allah'ım bize zulmeden ve hakkımızı gasp eden kimseleri zelil ve mahve. Suriye topraklarında meknuz ehli Beyt mensupları inanınız bugün aynı duayı yapmaktalar. Profesör Doktor Haydar Baş